Toprak tutar milleti, toprak tutar Ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en halktan, en candan programı, Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere İzmir, Menemen, Göktepe köyünden sesleneceğiz. Burası bayağı havadar bir köy, manzarası olan bir köy. Evet bu köyde sevgili izleyenler, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Muhtarımızın davetlisi olarak köye geldik. Evet, Yörük'de. Türkmen büyüklerimiz bu köyde. Bir yörük köyü bu köy. Evet, büyükbaş, küçükbaş hayvancılığımızı konu alacağımız Milletin Efendisi programı başlıyor. Evet, sevgili izleyenler, Menemen'de, Göktepe köyünde gezintimiz devam ediyor. Osman Bey'in küçükbaş hayvan çiftliğindeyiz. Alman Karabaş koyunu var sende. Evet. Hangileri? Şu siyah başlı dediğimiz işte ayakları dizine kadar siyah, başları siyah. Tüysüz olanlar. Siyah başlı Alman et koyunu. Şivarskop diye geçer. Evet. Bunlar toklu. İlkine doğum yapacak. Yani bunlar daha yaşından yeni çıkma. 14-15 aylık falan. Şimdi Alman Karabaş bayağı meşhur oldu buralarda. Alman Karabaş seçmemizin nedeni doğum. İkizli oran çok yüksek. 200 300 doğru olanı sütü iyi yetiyor kuzularına. Bir de et tutma oranı çok yüksek. yüksek. 100-110 gibi günde 55 kilo, 50 kilo, 55 kilo kadar bir kilo yapabiliyorlar. Yani 3 35 buçuk aylık bir sürede 50-55 kilo arası çıkabiliyor kuzuları. 3, 35 buçuk aylık. Evet. Yani e, o da kaşak besi dediğimiz, e, annesinden doğar doğmaz hiç mera görmüyor kuzu. E, direkt 10-15 gün sonra e, şeye başlıyor. Yeme başlıyor. Bir ay sonra tamamen sabah akşam annesini birer saat görür. Devamlı yemin başında kaşak yiyim. O şekilde 50-55 kiloya kadar 3-3,5 ayda ulaştırıyoruz. Evet içeride neler var? İşte bunlar e, anneleri Alman merinosu, Baba olarak bu sene sulfok ve illo frens kullandık. Çıkan kuzularımız bu şekilde. Randım oranı çok yüksek. E, en son kestirdiğimiz kuzular 100 günlükte karkas olarak 25 kilo et döktü. Randıman olarak da 156 randıman verdi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. gel kızım, gel, gel, gel. bir olur dünya. Yani çok mahallemizin en eski, en bilinçli üreticisi. Köyümüz diyelim. Şimdi Köyümüzün... muhtarım. Evet. Ben gıcığım yani <gülüyor> şu anda da duysun devlet yetkilisi. Evet, duysun. Ben ölene kadar evet. bu köylere köy diyeceğim abi mahalle demeyeceğim. Tabii öyle dönüştürüldüğü ha, için bu dönüş. şekilde resmi. Köy arkadaş, evet. köy. Burası köy. Tabii ki. Mahalle değil. Mahalle şehrin içinde olur. Evet. Köyümüzün Göktepe köyümüzün en eski e, koyun üreticisi yaklaşık 15 yıldır yapıyor. E, yani güncel son e, gelişmeleri hayvan ırklarını, aşılarını takip ediyor. Yani biz ziraat mühendisi kadar bilgisi var Osman Yılmaz arkadaşımızın. Bayağı da gördüğünüz gibi hayvanları da bakımlı, güzel, aşılı, yani ikiz kuzu alıyor genellikle. Etlik çalışıyor. Yani 100 gün deyince hayvanlar yaklaşık 40-45 kilo arasına geliyor. Geldiğinde e, Ulukent'te kestirdiği yer var. O şekilde e, bu işi sürdürüyor yani. Evet. evet Osman Bey. Menemen koyunu söylediniz de çok ilgimi evet, çekti. Evet. Yani Menemen koyunu da herhalde e, ilde Fransızla mı çiftleştirdi? Nasıl e, elde edildi? Şimdi Menemen e, ziraat fakültesinde bizim bu Menemen'deki çiftlikte bunun ana alterini Tayrova baba alterini Safildo Frenz olarak kullanıp Melezleme sonucu menemen ırkı diye bir koyun ürettiler. Şimdi oradan e, bu çevre ilçelere, illere, köylere damızlık olarak veriliyor. İşte ben onu araştırdım, duydum. E, i̇lk önce onunla başladık. Yani et olarak. Daha önce sakız vardı. Sakızda randıman alamadık. Yani sakız et tutmuyor. Süt olarak çok iyi. Kurbanlık çalışan olarak çok iyi. Ama süt olayı fazla olduğundan bize gelmiyor. Yani bize 9 aya bir kuzu lazım bizim koyunun altına. Yani iki yılda 3 doğum olduğu zaman öyle olacak yani. İşte Alman merinosu, menemen koyunu ve siyah Alman merinosu olarak et ırkına döndük. Şu an çok memnunuz. Et tutmoranı bayağı yüksek. Vallahi burada yeriniz güzel. Damınız güzel. Meranız güzel. Şimdi ayak su ayak problemi hiç yaşamıyoruz. Yani bir bu yaşlık olayı hiç yok bizim burada. Yağmur alsın. Yani bir gün sonra yaş olayı hiç olmuyor. Yani yerimiz yağma yalnız mera sıkıntımız çok fazla. Mera sıkıntımız şöyle fazla. Mesela şu gördüğümüz arazi tamamen hazine arazisiyken biz mera olarak kullanırken bugün ormaniye ağaçlandırma olarak tahsis edilmiş. Evet geliyor. Ormaniye ağaçlandırma yarın bir gün orman gelecek ağaç dikecek yani buralara biz buralara hayvan sokamayacağız. Yani bu Belki de bırakmak zorunda kalacağız yani. mer olmayınca bu iş zor oluyor. Biz yarı kapalı bakıyoruz, yara en sertif bakıyoruz bunlara. İşte yılın 4-5 ayı veya 6 ayı dışarıda. Dışarıda derken Mera'dan faydalanıyoruz yine ek yemleme yapıyoruz da. De Menemen ırkında da şöyle bir durum var. Saf bir ırk olmadığından kuzularında sürpriz olay oluyor yani. Tayirova ağırlıklı çıkabiliyor. Ama bir siyah başlı Alman gibi değil. Siyah başlı Alman da orucuna çıkıyor yani. Genetiği çok fazla baskın siyah başlı Alman'da. Evet. Melezleri daha farklı. Melezleri, Siyah Paşa Almanına Merunos melezleri çok daha güzel randıman aldık biz. Etçil olarak. Ama damızlık olarak tabii e, azman diye geçiyor bunlar melezleri. Damızlık olarak pek tercih edilmiyor. Ama et tutma oranı olarak, boysal olarak melezler bir tık daha ileride. İki tarafında üstün özelliklerini aldığı için. Evet, çiftlikte kaç baş hayvanımız vardı? Şu an 70-75 kadar var. Damızlık gönderiyor musunuz isteyenlere? Çok az. çok az. Çok az. Yani şöyle söyleyeyim yani konum olarak yerleştiğimiz bölge biraz daha nasıl diyeyim yerli hayvancılığa yani bu şey açık değil. Ee, i̇nsanlar bilmiyor yani ben böyle anlatınca kimilerine biraz nasıl diyeyim size şey geliyor yani abartmış gibi geliyor ama kuzuyu kantara koyduğumda doğum tarihini çektiğimde insanlar farkına varıyor ama işte yetiştirmek de istemiyorlar ya da ek yemleme çok yapmak gerekiyor. Şimdi eskiden alışmış bizim köylüler, saldım çayıra, mevlam çayıra. artık öyle bir şey yok abi. Şimdi eskiden tarım ilacı diye bir şey yoktu. Biz yonca alıyoruz. Bugün yoncaya da ilaç atılıyor, buğdaya da ilaç atılıyor, işte pamuğa da ilaç atılıyor. Yani bunları yaptıktan sonra aşılama programını biz 4 aya düşürdük. Mesela zehirlenme aşılarını 4 aya düşürdük. 6 aydan 4 aya düşürmek zorunda kaldık. Yani artık bağışık sistemi kabul etmiyor. Şimdi eniştem oluyor kendisi, amcamın kızıyla evli. Çok eskiden beri, yaklaşık 50-55 yıldan beri bu hayvancılık sektörünün içinde çok önceden böyle daha bilinçli küçükbaş hayvan bakımı yapılmıyordu. Şimdi oğlu tabii ki güncel haberleri, aşıları yani yeni ırk, etçil ırkı biliyor. Fakat babası daha eskileri eskiden nasıl hayvancılık yapılıyordu? Nasıl bu aşamaya kapalı hayvancılığa dönüştürüldü? O daha iyi biliyor. ona da birkaç soru sorabilirsiniz. Evet. Esas bakan tanıyalım sizi efendim. Ben Osman'ın babasıyım. Himmet Yılmaz. Himmet Yılmaz. Evet. Şimdi Mehmetciğim Himmet amcanın böyle gözlerini, gözlerine poşusuna böyle bıyıklarına o git geriye. Oradan zumlayarak gel. Arkası da flu olsun. koy yere zoomla böyle. Yani bir Yörük Türkmeni çekmiş ol. Evet yaş kaç? Yaş 64. 64 maşallah. Ya şu poşullara ben hasta oluyorum ya. Ya bizde bu bir alışkanlık haline gelmiş. Küçük beri ben. Zaten 12 yaşındaydım. Keçinin arkasına düştüm de. Keçinin arkasına düştüm. Ha, eskiden keçi vardı. Şimdi yaş 64 ama maşallah benden sen daha dinsin ya. Kilo da yok, fitsin. Ya şimdi ben genç de, delikanlı gibi duruyorsun. Askere gittin 20 yaşına Hı. kadar. Ne bileyim çobancılıkla rahat geçindim hani bir sıkıntım bir derdim olmadı. Olmadı. Doktoru da askerden geldim şöyle işe girdim boru fabrikasına doktorun yüzünü o zaman gördüm onu da geri kaçtım. İyi etmişsin. Kadın doktor <gülüyor> doktor bu mu dedim bu dediler oradan geri kaçtım mesela öyle günler geçti de hani. Doktor doktor yüzü görmedi. Görmedim ben bir televizyonlarda filmlerde görüyorduk. Görüyoruz evet. evet. Yani çocukluğumuzdan beri e, hayvancılık, küçükbaş, dağdasınız, yayladasınız. işte buradayız. Dağlarda çok kaldım ben. Yatı, hani mevsimlik. mevsimlik. Yaz aylarında dağda kalıyorduk geçiyle. Koyundan bahar aylarında koyun keçi de değişti, durmadı. İşte böyle bugüne kadar geldik. Geldi. Eski yıllarda kaç baş hayvanımız vardı? Bugünle bir kıyaslama yapar mısınız? Şimdi e, 66'da şurası ağaldı bizim. Ama şu karşılığı küçük ağalda gibiydi. 66'dan beri benim aklımın irdi hayvan kullanıcılık daha önceden de varmış da tabi ona ben bilmiyorum çocukluk Yani kaç baş hayvanımız vardı o yıllarda 66. 80-100 baş o aradaydı ama kıl geçisi diyorlar ya kara geçi. Ben kara geçi çok güttüm. Koyun varken daha ufaktım onu birader koyun çok baktı. Sonradan koyuna merak sardı. Oğlan büyüdü bitti ben emekli oldum. Çalıştım birkaç yıllarda. Zaten yörük dendiğinde kıl keçisi mi? Kara keçi değil mi? Akla gelebilir. Kara, kara keçi. keçi. Ya keçi. kara keçinin bir masrafı yoktu. Şu taşlara bir sabahları tuz koyuyorduk. Keçinin gördüğü görmüş o. <gülüyor> Yem bilmez, iğne bilmez, şu bilmez, bu bilmez. Bilmez. bilmez. Evet. Kara keçi. Ama koyun daha bir başka. <gülüyor> Tabi o yıllarda koyun bakma gücümüz yoktu. Bilmiyorduk. Tabi keçiyle şey de koyun. Daha verimli, daha bereketli bir hayvan. Şimdi şu anda çok memnunum. Evet, baksana geliyor. Çok seviyorum. Ben zevkle bakıyorum zaten bunlara. Tabii severek yapacağız. Evet. İçerimi alıyoruz. Al, al, al, al. Evet, hangi cins bunlar? Bunlar şimdi bu birkaç tane sakız. Şu bir tane, iki tane kaldı. Önce sakızdan başladık biz buna. Sonra da mernoz. Mernoza çevirdik. Mernos ırkı çoğunluğu, ağırlık mernos, et ırkı, et ırkı. İşte Kuzular da bir kısmını yeni bıçağa gönderdik. Bir kısmı burada, onlar da bir 10 güne kadar gider. Biraz damızlık ayırdık eve. Koşlar evde. Evet. İnsan şimdi muhtarım, bu köy hayatını özlüyor. Evet. Hani herkes özlüyor. Aslında bir köylere dönüş projesi olması lazım. Devlet bu hayvancılığı teşvik etmesi lazım. Bedava arsa arazi var. Ya bu millete parasız, parasız ver bunu tahsis et. Evet. Koru, temizle buraları de, senin öz malın olacak de, teşvik et bunu. Ama yok maalesef bu yapılmıyor. Yıllardan beri yurt dışından hayvan alıyoruz, kargas et alıyoruz. Yani böyle bir mantık yok. Evet. Son 10 yılda bak 10 milyar dolar az para evet. değil elin yavruna vermişiz. Köylüsüne, çiftçisine vermişiz ya. 10 milyar dolar para ithal etmişiz. Halen de hayvan ithal ediyoruz. Yani hayvan sayılarımız yarılarda, üçte birlerde. Evet. Yani böyle bir bakanlık, böyle bir mantık olamaz. Yani zorumuza gidiyor. Yani şunu çiftleştirmek zor mu ya arkadaş ya? Şimdi adam bey bana dese ki devlet şuradan yüz dönüm arazi verdim sana. Burayı yapay mera yap. Bu hayvancılığı da yap. yap. Bana vermesin devlet. Sadece kiralasın abi. 30-40 yıllığına, 30 yılına, 10 yıllığına fazla da değil. Sen niye kiralasın? Ya bombaş bombaş ar arazi versin he. arkadaş Şimdi, ya. Şimdi bu bin yıldan beri duruyor. Bu taşlık he. arazi. Bizim bu tarlamız da öyleydi. Bak biz ne hale getirdik. Şu an burada biz her türlü sebzeyi, ağacı, meyveyi yetiştiriyoruz. Emek verdik. Ben burada emek veririm. Biz millet olarak emeğimiz acımıyoruz yani. Biz emeğe, emek bizim artık mayamız olmuş. Bana desin ki buradan niye al şu araziyi yap. Ben bu koyunu 300 de yaparım, 200 de yaparım. Şimdi mera yok. Şu gördüğün arazi abi işte Mayıs'ta bir kurur. Ta ki Eylül-Hekim adı. iyi gidecek. Yağmur erken düşecek. bir salalım. Yok. Burada da sana izin vermez. Gelir ceza keser. İşte yok şu kadar para vereceksin. Abi, araziyi versin köye versin. Yani en azından bana da vermesin. Şurada bir yüz dönüm arazi, iki yüz bölüm araziyi. Mera olarak ıslah size devlet bize. Sadece şuraya getireceği bir tane paletli dozer. Şu taşları güzelce bir dizene sokacak. Bir mera bitkisini biz dikelim. Zararı yok. Beş yıllık on yıllık mera bitkileri var. Ekelim münavimeler olarak bütün köylü de otlasın o da sıkıntı değil abi işte iş i̇şte o değil olay o yani devlet bunu yeter ki istesin abi yeter devletin ki gücü yeter. kesin yeter ki istesin yani bozkırlar gül olur aynen her taraf hayvan olur eski hayvan varlığımızın belki de yüz katına çıkarız yani bu ülkede olmayacak olan iş yok ya. ama yok Şimdi Adem Bey ben burada... Yani gölge etme, başka ihsan istemem. Evet. Olay bu. 100, 100 tane damızlık veya bıçaklık kuzu yetiştiriyorsam 200 tane yetiştiririm. Bu 200 tane de bu millet yiyecek. Protein olarak bu bizim insanlarımız yiyecek yani. Burada devlet sadece biraz bize el atacak o kadar. Başka bir şey yok yani. Bırak el atmasını, gölge etme, başka evet. ihsan istemem evet, yani. Evet, o o moddayız. Bu da bizim gerçekten zorumuza gidiyor. Yani zoruma gidiyor. Ne yapayım? Ben bunun için dillendirmeyeyim ya? Allah Allah. Dağ, taş, toprak, bomboş, arsa, arazi. Anadolu bomboş ya. Anadolu bomboş, bomboş. Anadolu bomboş. Bu millete ormanları ver, tahsis et. Yer ver. Önünü aç. Bir el ayak ol. Bak bu millet nasıl üretiyor. Bırak bu ülke insanını, dünya insanının açlarını bakarız ve doyururuz biz yahu. Dünya, Bak, dünya açlarını. Bırak var. bu milleti doyurmayı. Ama... Tabii ki üretim amaçlı olması evet. lazım. Rant amaçlı değil de hayvan yetiştirici belgesi olacak. Bu işi bilen insanlar olacak. Ya tahsis edilirken de e, üreticinin yanında e, büyük baş, küçük baş besicilerinin yanında durması lazım bakanlığımızın. Yani böyle zor şartlar olmasına rağmen üretiyorsunuz. Üretmeye devam ediyorsunuz. Üretmeyen Devlet sizlere üret... altın madalya takması lazım. Bunu evet. da söyleyelim. Siz üreticisiniz. El üstünde tutup ihtimam göstermesi lazım sizlere, köylüye, üreticiye. Üretmeyen millet yok olmak zorundadır abi. Yok olur yani. Onun bunun uşağı olursun. Uşağı olursun, kölesi olursun. Kölesi olursun, yok olmaya da mahkum olur. Onun için yani burada bir yumurta da üretsek, bir tane kuzu da üretsek bu ülke için üretiyoruz. İlk önce kendi karnımız olacak ki ondan sonra ülkemiz için üretiyoruz evet. yani. Onun için amaç o. Ama bizlere de dayatılan yıllardan beri üretme tüket. Tüketim toplumu ol, Aynen. yurt dışından gelsin, ithal edelim, millet köyünü, tarlasını terk etsin, toprağına köşsün, şehirlere hurra. Ya uzun yıllardır olmuş hatta yani devamlı telefonlar. Politika çıkıyor. bu. Evet. Yani devletin politikası da bu, görünen köy kılavuz istemez. Hala da bu şekilde devam ediyor. Çok yazık, çok yazık yani. Yazık. Binlerce, milyonlarca kez yazık. Yani biz şu zenginliğimizle beraber, dedim ya, değil Türkiye'yi, dünya insanlarına bakarız. Dünya açlarını doyururuz ve dua alırız ya, dua, dua, cennetlik oluruz. Ama şu milletin önünü bir açın arkadaş ya, bir önünü açın şu milletin, bir kol kanat gerin şu millete, evet. onu istiyoruz. Sevgili izleyenler, bugün Menemen, Göktepe köyündeyiz. Muhtarımızın davetlisi olarak geldik. Büyükbaş, küçükbaş hayvan çiftlikleri var. Bu köy Menemen'i tepeden gören. Evet. Tepe, Manzaralı, evet. belki de Menemen'in en güzel köyü. En güzel köylerinin bir tanesi. Tanıyalım sizleri. Ee, ben Mustafa Işık. Ee, 1971 doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Bolu Meslek Üstü Kulümezunuyum. Ee, hayvancılık yapıyoruz büyükbaş artı servis işletmecimiz var. Onu yapıyoruz. Onun yanında zeytin işletmecimiz var. Zeytincik yapıyoruz. Böyle haşır neşir oluyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor. Zeytincilik de, de var. Hoş geldiniz. Küçükbaş var mı? Küçükbaş baş e, var. Biz de onlar şeyde Emralem'de. Emralem'de orada da işletmemiz var. Orada küçükbaş işletmemiz var. Burada ne var? Simentellerim var. Burada simentel var e, bir de alacılar var. Hoş var. E daha biz bir amatör olarak yapıyoruz bu işi daha profesyonel geçemedik ama yavaş yavaş artık 10 tane yakın sağmalımız var bir daha bunları şey yaptık e, cinsiyoz cinslerini daha simentin sütlü cinslerine bu tosunu oradan aldık probadan nasıl süt fiyatlar e, yılbaşından itibaren 2800 lira artı yarına göre prim veriyorlar bir daha artı damızlık birinden litre başına 30 kuruş zeytin Kurtarıyor mu? Şu anda iyi. Hani i̇yi. ama yem fiyatları biraz yüksek. Yem fiyatları biraz daha eğer biraz düşük olsa daha iyi olur. Zeytinler nasıl oldu bu? Ya? Zeytinler bu sene güzel. Bu sene onda 15 beş zeytin topladık. Salamura veriyoruz. Yeşilçam zeytincilik var Menemen'de. Hmm. Onlara veriyoruz. Sen yani sıkmalık değil. Değil. Sıkmalık çok az zeytinimiz var. Yerli zeytin diyoruz biz. Ama bunlar şeylik trilye ve domates zeytini. Bunlar salamurluk. E, Arapayız e zamanı zamanda almaya çalışıyoruz. Harmanı üstü almaya çalışıyoruz. O zaman biraz daha avantajım oluyor. Yonca'yı o zaman öyle yapıyoruz. Burada geçen yıl yonca vardı. E, artık 5-6 senemde yonca vardı. Şimdi bozduk işte bir relastiklik. Yine tekrar seneye yonca dikeriz. Evet muhtarım. Köyün güzel. Beğendik köyünü. Evet. Arsı arazi fiyatları nasıl öyle girelim lafa? <gülüyor> arazi fiyatları son dönemde e, artış gösterdi. Köye yolların olması, e, yani asfaltlamanın yapılmasıyla arsa fiyatları, arazi fiyatları artış gösterdi. İşte Mustafa Işık arkadaşımızın arazisindeyiz şu anda. E, çok emek sarf etti buraya. E, yani arkadaşımız gibi 3-4 kişi de devletin verdiği kredi teşviklerden de faydalanmak suretiyle kendi imkanlarıyla da bu tesisleri yaptılar. Büyükşehir'den herhangi bir köyde destek alan var mı? Büyükşehir'in e, e, koyun. Büyükşehir'in büyükşehirim şu ana kadar fidan desteği oldu. E, dün dağıtımlarını yaptık. E, yani 250 adet fidan dağıtımını yaptık. Ancak bizim de görüşlerimiz oldu. Keçi istedik. Yani Halep keçisi veya Zana Saanen keçisi. Ee, onlara talebimiz oldu hani köylümüze canlı hayvan, keçi veya koyun şeklinde hani fidan 8-10 yıldır dağıtılıyor fidan ancak canlı hayvan talebimiz oldu. Onu değerlendireceklerini söylediler Büyükşehir'in tarım daire başkanlığı, o şekilde. Annenin ne ağlıyorsunuz diyorum. Neler, neler yapıyorsun köyde, günler nasıl? İşte köyün işte bak görüyorum. bunlar, bütün gün ben buradayım çocuğum. Bütün evet. gün bunlar yandı, bir iş yapmıyorum. Yani hiç, o altında çok çalıştık ama ben de çalışmıyorum. Namaz, niyaz, abdest, Aa, işte, sert çademizin üzerinde. Sert çadı var, çok canım. Yani bu saatten sonra <gülüyor> böyle, iş <gülüyor> güç yok. Yok, yok. Bunların yanında duruyorum ben burada işte. Geliyorum, bırakıyorum. Talimat veriyorsun bana. Bırakmıyor, Allah razı olsun. Bırakmıyor beni. İşte, vallahi burada bir şey yoktu bak, düpedüzdüm bu kadarına. Ona üzülüyorum bir şey yoktu diye bu kadar nereden bak ben sayıl Kaç tane torun var? Torun kaç tane oldu benim? <gülüyor> Sayısını bilmiyorum. <muyum? gülüyor> 15 20 tane. Hadi dur benim 20'di. Torunum torununu gördüm. Ben torunum ben bir torunum benim. Torunumda torunumun Torun oluyor. Bizim de torun oldu. Onun torunu gördü torunu yani. Torunun torunu gördük torun, torunu maşallah. Evlenmiş evet. ben öyle mi? Öyle torun, diyorum. Çok, çok benim çocuğum. 4 tane çocuğum var da 4 tane değil. 3 tane bir öldü. <gülüyor> 4'ten çocuğum var. Torun çok, torun çok. İzmir'dekinin dört tane var. Burada senin kaç tane var? Ben biraz kafam gidiyor çünkü boş verme. Ramazan Bey'in büyük bahçe çiftliğindeyiz. Evet, simantel yapıyoruz herhalde Ramazan Bey. Simental e, Montblair e, cinsi sütlük kombine bir ırk. Hayvanlarımız Simental kendi e, daha önceden anaç hoşçenlerimiz vardı, sonradan yavrudan da avantajlı olmak niyetiyle işte Simental Montblair ırkına döndük. Güzel şu anda memnunuz hayvanlarımızın veriminden. Kaç baş hayvanımız var? Sağmal 10 baş. Ee, işte kuruda olan gebelerimiz var buzağlarımız var şu tarafta erkeklerimiz var toplam 25-30 arası 27 tane falan var şu anda ee, meramız yok bizim burada merak kısıtlı da e, gezinme alanımız var ee, şu anda hazineden başvuru yaptığımız e, talepte bulunduğumuz şurada bir gezinme alanımız var çevirdiğimiz ee, şu anda orası var gezinme alanı olarak meramız yok bizim burada Bunları biberonla mı? Sütle mi besliyorsunuz? Tabii sütle. Süt kovamız var. Kaç ee, aylık bunda? Şu anda bu 70 günlük. E, şu ufak olan da 15 günlük. Maşallah. Maşallah. Bak, gel bakalım evet. yenge. Gel. Aile boyu <gülüyor> buradasınız. <gülüyor> evet. Nasıl hayvancılık? Neler yapıyoruz? Hayvancılık hem zor hem güzel. Hem yani, kolay hem kolay, zahmetli. Hem zahmetli. <gülüyor> yani hepsi bir arada. Çok güzel aslında. Gel delikanlı. <gülüyor> gel oğlum. Bizim ortanca olan kızla iki kız var evde. <gülüyor> Bize yardım ediyor. Aile boyu. Aile boyu. Tabii aile boyu burada işimiz bu. Onlar bu devam şekilde ediyoruz. devam edeceğim. Evet. Yemler süt fiyatları biraz anlatın bakalım. Evet, işte bizim tek sıkıntımız, tek derdimiz, sorunumuz o aslında. Yani yem fiyatları, süt fiyatları birbirini dengelemiyor. Yani süt fiyatları bugün Allah'tan ki Tarım Kredi Kooperatifi Tarım Bakanlığı aracılığıyla e, süt alımına başladı da o şekilde bir şeyler olmaya başladı. Yoksa 1 e, liraya, 1,5 liraya biz daha önceki yıllarda süt veriyorduk, Yani kurtarmıyorduk. Ama şu anda e, 2 milyon yıl başına kadar. Şimdi 2 800 artı süt birimi. Bir de damızlık bilinen bir şeyimiz alıyoruz. Desteklerimiz alıyoruz. Yani desteklerle baş başa. gel. Desteklerle şu anda baş başa. Yani bize yine bir şey kalmıyor. 3-5 dana olursa o. Yoksa başka hiç e, yok. Elde var sıfır hep. Ama e, tabii Devletin Tarım Bakanlığı'nın biz bu e, yem olayına, kesif yem olayına özellikle, kabı yemimizi bir şekilde kendi bahçelerimizden tedarik ediyoruz da, kesif yem olayına e, biraz el atmasını bize, yani üreticiye, köylüye, küçük işletmelere, aile işletmelerine yardımcı olmasını istiyoruz. Yani. Çünkü gerçekten zor durumda. Yani bizim ek gerilerimiz var ki var da biz o şekilde bu işleri sürdürebiliyoruz. Yoksa sadece hayvancılıkla yürütemeyiz yani. Yürütemeyeceğiz. Tabii. Bahçecilik yapıyoruz. Bunun yanında çilek bile yetiştiricilik yapıyoruz ki. Yoksa öteki türlü hayatta... Çilek de var. Tabii çilek de üretiyoruz. Çilek zamanı Her zaman gelir Emir Alem meşhurdur çileğiyle. Ama eski o Emir Alem'in o nefaseti, o çiçek Kokulu. çilek Kokulu. kokusu yok yani. Abi şimdi... Eskisi yok. Evet, doğru. Tak Hattınız. yok, lezzet yok. Evet. Yani bir 20 yıl evveline gidelim. Evet, evet doğru. Evet, o yerli 216 dediğimiz çilekler vardı. Kokusundan şöyle 50 metre ileriden tarlanın yanında mis gibi kokardı. E şimdi şöyle bir tabir var, eskilerden ne kaldı? Şimdi verimi daha çok alabilmek adına, çünkü masraflar karşılaştığınız zaman e, eski metotlarla, eski fidanlarla verimi e, para kazanamazsınız. İnsanlar hep bir şeylere yöneliyor, yani daha çok verim alabilmek. Hibri tohumlara, ehbri tohumlara. Bunun nedenle ne oluyor? E verim çoğalıyor ama lezzet, kalite, tat olayı falan. Evet düşüyor yani. Yok. Ama tabii verim yüksek oluyor ama eskilerden, güzelliklerden bir şey kalmıyor. Kredi. Tarım Kredi Kooperatifi e, muhafazalı süt depolayan, soğuk hava tankı olan işte 3 tane üreticimiz var. Bunların sütünü topluca alıyor. Ama küçük üreticilerin sütünü almıyor. Onlar da köy içinde e, satarak vatandaşlara satarak e, gelir elde ediyorlar. Evet. Müzikle mi sağı mı Evet onu Aynen. gördüm ben. <gülüyor> Kendisi açıklasın. E, bizim burada radyomuz var. E, TRT Türkiye açıyoruz. Hayvanları burada hem müzik eşliğinde sabahtan akşama kadar 24 saat e, müzik eşliğinde. <gülüyor> Vallahi bana iyi geliyor. onlara da iyi geliyor tahmin edeyim. Yani. Yani sağımların o şekilde. Tabii yani tabii, tabii canım. Tabii, tabii. Artırmak zorunda. <gülüyor> Ya muhakkak ki şimdi müzik ruhun gıdasıdır. Onların da bir gıda oluyordur yani muhakkak. Onlarda. da... Sana da Yani böyle bir tabii e, araştırmalarımızda duyuluyor tabii bunlar hep. Evet. Müzik hayvanlara iyi geldi. Şeyin güzel şu poşu bağlama... Tartmak mı? Evet. Stili güzel. Ne <gülüyor> stildir o? Bizim burada yörükler genelde bu şekilde bağlı. Içeriyorum. Tamam. Üçüncü tekikten sonra şöyle arkadan alıyorsun. Şöyle. Evet. bu evet. Buydu mu? Evet. Güzel. Tam bir yörük olduk mu? Evet. <gülüyor> Hassas yörük olduk. <gülüyor> Yörüyüz, Türk'ün özüyüz. Ee, özüyüz, çimentosuyuz. Çimentosuyuz evet. evet. Biraz yörüklük hakkında da evet. bir şeyle. Ya, Ahmetli evet. Atatürk ne diyor? Nerede bir e, obada, bir dağda, bir e, tepede bir ateş görürseniz, e, yörük obasının ateşini görürseniz veya yörüğün bir yörük ailesinin ateşini görürseniz o e, ülkenin bayrağı inmemiştir, toprağa düşmemiştir şeklinde bir sözü var Yüce At Atatürk'ümüzün. Yani yörük Türk olarak bir aile olalım yeter. Evet. Bir, bir, aile. bir aile olalım yeter. Yetiyor yani. Zaten rahmetli Atatürk'te e, tek adamdır. Tek adamdır. Bak tek başına bu ülkeyi kurtarmıştık desek abartmış olmayız. Bulmuş. Tek başına başarmıştır bu işi. Evet. Yanındaki insanları ikna etmiştir. Milleti ikna etmiştir. Ve yedi düvele karşı da savaşmıştır. Bu toprakları bu vatana bize toka eylemiştir. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatlerinde mahrum eylemesin. İnşallah. Çok büyük ulul azim bir insandı Atatürk. Tamam. Yani Atatürk'ü milletimiz tam manasıyla bilmez ve tanımaz. Yani. Evet. Yörüklerle ilgili de bu şekilde. De evet. sözü hani var. var. Tam aktarmış. Olan evet, yani o şekilde. Ya, hani. O şekilde. şekilde evet. evet. E, İstanbul Boğazında e, karşıdan karşıya geçerken İstanbul işgal edilmiştir. Tüm e, savaş gemileri İstanbul Boğazında da İngiliz'in, Fransız'ın işgal güçlerinin. Salih bozuk diyor ki karşıya geçiyorlarken taraflarına bile bakmadı diyor gemilerin şudur budur geldikleri gibi giderler evet. nokta Atatürk bu bak tek başına geldikleri gibi giderler ve gittiler, gittiler. Evet. evet Bu vesileyle de yörüklükten girdik atamızı, anmış atamızı oldu. da anmış olduk hafta İzmir Meneme'nin gök, Göktepe Köyü'nden Köyü seslendik. Sayın Muhtarımız bizlere mihmandarlık etti. Evet Bahar'a doğru yeni bir program daha çekeceğiz onun sözünü aldık. Yalnız orada e, kuzu dönecek. <gülüyor> kuzu dönerken programı çekeceğiz değil Muhtarım? Tabii tabii. Onun sözünü alıyoruz. Çok. Hasib olursa çıkarsa bunlara <gülüyor> yaparız. <gülüyor> evet haftaya yeni bir köy meydanı hasat yerinde buluşunca edek sevgili izleyenler Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Tutar diye, toprak tutar milleti, toprak tutar